Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün arkadaşlar size de Discord'da efsane bir isim bug'unu göstereceğim. Buna tag bug'u da diyebilirsiniz. Siz arkadaşlar bu bug'u bize bir e, sunucumuzdan üyemiz e, gösterdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar March e, 23 36 zaten bug'u burada görüyorsunuz abi. E, hashtag yani değiştirmiş. Şimdi Arkadaşlar biz bu bugün nasıl yapacağız? Öncelikle ben size şunu söyleyeyim. Bu bugün normalde ben arkadaşlar klavyeden yapılan bir şey sanıyordum ama kesinlikle öyle bir şey değilmiş. Ben klavyedeki bütün tuşlara bastım abi hiçbir şey bulamadım. E, bu yüzden kodu arkadaşlar size Discord sunucumda vereceğim. Discord sunucumdan aldığınız arkadaşlar e, o simgeyi isminizin sonuna yapıştırıyorsunuz ve hemen abi hemen şifremi Şöyle bir giriyorum ben. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, burada is, üstte böyle gözüküyor fakat altta böyle gözüküyor arkadaşlar. Kodu da nasıl alacağınızı hemen gösteriyorum arkadaşlar. discord sunucuma geleceksiniz. emoji tıklayacaksınız abi. Abone role alacaksınız. Ardından abi altyapılar like kanalından altyapılar like sunucuma gireceksiniz. Tepkiye tıklayacaksınız. Chatten bana bir... Etiket alacaksınız Ve buradan isim bugundan alacaksınız Şimdi bu bugü bize nasıl yapıldığını hemen göstereyim Burada e, bu cmd komutu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 Chrome 14.82, hashtag ve o işaret. Şimdi bunu bir de ismimizin başına koymayı deneyelim abi. Hemen şöyle Chrome yazacağım arkadaşlar. Umarım e, çok fazla isim değiştirdin demez. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an hiçbir şey olmadı. Yani e, hiçbir şekilde bu işe yaramıyor bir ismimizin başına koyduğumuzda. Sadece isminizin sonuna koyduğumuzda işe yarayan bir şey arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da burası sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Daha fazla video için aşağıdan kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve kanala abone olduktan sonra arkadaşlar yanlı çıkan bildirim çanını aktif etmeyi unutmayın. Eee aktif etmezseniz arkadaşlar bu gerçek altyapı ya. Ee, bu iki altyapı yapıyor arkadaşlar. İlk yorumu siz yazamazsınız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.